Yevel gelen var mı? Vardır. Kemzir atak. Alt kattan başlayalım. Silah bulabilecek miyiz? Bitma buluruz. Derken p 90 çıktı. Güzel oldu. Direkt basalım Mask yapalım Aha beni gördü. Bitma bekleyecek. T90'ın gücü Nerede lan? Yer yerdir Hadi vay vay. Gel Yer nerede? Süringen nerede? Buradan Kıtlı 2'ni alalım en iyisi DP Bak güzel dur DP 2x da varmış ha, arkadan bomba ediyor güzel ben yani yerini belli etti Ali ne yaptın onu? Uh-huh. aldık. Derken sesini aldım. Tekli varmış anda Gördüm seni. İki var ki nüreğisine süküyorum o adamı. Yani Kar efekti yeşilmiş. adam indi Arabadan <Gülüyor> Sonunda eve giren şey rezanı düşmüyorum. alan da geliyor büyükme alanlarına düşeriz ya alan fazla vuruyor buranın tepeden yine arkaya bakayım koşan olacak mı diyeceğim buradan koşuyor bir kişi olması lazım göstermiyor kendini derken o da sıkmaya başladı Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Hepsi gitti. Şimdi amacımız alana koşmak. 200 metre verdi. Geriye 6 kişi kaldı. Bu altısı nerededir? derken aa düştü öldü güzel güzel ama adamlar olabilir orada Büyük ihtim adamları var. Aha. Sitesi de verdi. Tekli varmış adamın da. Cam bas. Seri cam basalım en Adam bir an önümüze çıktı. Tepeyi alalım, bakalım tepeden nerede sıkıyor. Düştü, sonra iki kişi kaldı. O2 nerededir şimdi? Onu bulmak lazım. Abi vurdu vurduğum ilerliyor. Bomba yetişir mi? Hadi görüşürüz. Yüzam